Benim. Peki güzel <gülüyor> makyaj yapacağım. Peki güzel <gülüyor> annemi Tamam mı? Ben anneme makyaj yapacağım. Tamam mı gidecek? Kızım sen ne yaptın böyle? Gidiyor. Nereye gidiyorsun? Tatile. Tatile mi? Evet. Anneciğim çocuklar makyaj yapmaz ki. Ama ben ablalar makyaj yapıyorum. Abla... Anne... <gülüyor> Anneciğim çocuklar böyle giyinmez. Böyle makyaj yapmaz. Ama ben makyaj yapar. Ama sen daha o kadar büyümedin Masal. Ya. Benim makyaj malzemelerimi kullanmışsın bir de. Evet. Çok mu güzel oldun? Evet. Doğru banyo ya. <gülüyor> <gülüyor> Yüzün temizleyeceğiz. Hadi bakalım. Öğle ha,